Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar Crisis Remaster'da oynayacağız. Biliyorsunuz şu anda Monster'ın kendi sitesinde başlattığı bir kampanya var. Bu kampanya dahilinde Crisis Remaster'da ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. 19 Ocak 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmanız için... 10. nesil Abra veya Tulpar dizüstü bilgisayar satın almanız yeterli. Daha sonrasında size belli bir link veriliyor. Crisis 2021 slash diye bu linkten girerek kodunuzu alıyorsunuz ve bu kodu size verilen adres üzerinden aktifleştirerek Crysis Remastered oyununa ücretsiz olarak sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim Crisis oyunumuza. Crisis bizler için çok önemli bir yapım aslında. Neden önemli bir yapım? Bunu size hemen belirtmek istiyorum. Aslında oyunun ilk çıkış tarihi 2007 arkadaşlar. 2007 yılında malum Türkiye'de oyun sektörü şimdiki kadar gelişmiş değildi. Hatta hiç gelişmiş değildi. O zamanlar neredeyse hiçbir oyunda Türkçe dil desteği yoktu. Fakat Crisis ilk çıktığı anda ne yaptı? Türkçe dublaj. Bakın altyazı falan da değil. Direkt Türkçe dublaj da çıktı arkadaşlar. Bunun sebebi ise bu şirketin CEO'sunun Cevat Yerli isminde bir Türk olması. Aslında bu şirket yerli kardeşler diye anılan 3 Türk tarafından kurulmuş. E tabi merkezi Türkiye'de değil ama daha sonrasından İstanbul'da ofis açma vesaire gibi planları da olmuştu. İlk şirketin geliştirdiği oyun Far Cry'di. Far Cry Ubisoft için yaptılar. Ardından bu Crisis serisi geldi. Electronic Arts ortaklığı ile birlikte. Ve Crisis serisinin 3 oyununda da arkadaşlar... Türkçe dil desteğine yer verdiler. Ve son olarak ilk oyun yani 2007 yılında çıkmış olan Crysis oyunu Remastered olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar bugün e, Crysis Remastered'ı oynayacağız sizlerle birlikte. Önümde Master'ın yeni satışa sunduğu modellerden biri var. E, Abra A5 versiyon 16.6 arkadaşlar bu bilgisayar. E, bu bilgisayarın Crysis'te nasıl bir performans sunduğunu da beraber görmüş Olacağız. Evet şu anda oyuna girdik. Oyunumuz yükleniyor. Genel itibariyle şunu belirtmek istiyorum size. 2007 yılında çıkan Crysis zaten muazzam grafiklere sahip. Yani o dönemin böyle pek çok bilgisayarı oyunu üst seviye grafiklerde vesaire çalıştıramıyordu. Aynı şey şimdi zaten Crysis Remastered içinde geçerli. Oyunda yine Türkçe dublaj. Ve Türkçe altyazı seçenekleri mevcut. Yani Türkçe altyazıyı ne yapacaksınız? Türkçe dublaj olduktan sonra o da ayrı bir mesele. Evet oyunumuz başlıyor. Oyuna giriyoruz şu anda arkadaşlar. Nano Suitimizle birlikte... Kuzey Korelileri avlamak için... ...ada'ya dalış yapıyoruz. Bu oyunu ben 2-3 kere bitirmiştim zaten. 2007 yılında çıkan versiyonunu. Ama en güzeli arkadaşlar... Gerçekten ilk oyundu yani. İkinci, üçüncü oyun da güzeldi ama ilk oyunun hikayesi vesaire gayet güzeldi. Zaten biliyorsunuz üçüncü oyun tamamen neredeyse uzaylılarla mücadeleyle geçiyor. Hatta üçüncü oyunun İstanbul'da geçmesi falan planlanmış o dönemde. E, fakat sonra böyle daha bilinen bir şehir olsun demişler. New York'u seçmişler. Yoksa hani Cevat Yerli'nin izinliğinde... Susturucunun takılı olduğundan emin ol. İstanbul'da varmış. Susturucunun evet, takılı olduğundan eminim reis. Evet. Basılı tut. X. Ha, emin izledik ama susturucu takıldıymış bu arada. Susturucuyu takalım. Taktik aparatı takalım. Lazer ışığımızı da takalım. Tamam. Bunlar yeterli olacaktır herhalde. Başka bir şey takmaya gerek var mı? Bakıyorum. Taktik seleklentiyi de taktık. Bu arada şöyle hop zıpladık. Q ile Heyle pelerin geliyor, şöyle. Kafasına nişan alalım. Kafadan indirdik tamamdır sıkıntı yok. Bu arada oyunda geliyorsunuz arkadaşlar yengeçler falan var. Yengeç normalde yoktu. Adamlar bizi görebilir. Şöyle duralım. Yövence evet, ibadlık adamları şöyle <gülüyor> devam edilmiş. kritik seviyede. Bunda en şey bu enerjinin çabuk bitmesi ya. Duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum sırasında bir şey bana fena Burada ağaçlara takıldım. Tamam dayanmaya çalış. Yardım geliyor. Dayan geliyorum reis. normaldi. Right. Burada yalnız değilin. Size Allah. Morning, hemen şimdi. oha. Size bir şekilde gidiyoruz. Enerji hemen bitiyor. Ben bu oyunu ilk bitirdiğimde enerjiyi sınırsız yapmıştım. Onlar rahat oynamıyor ya, enerji ve cekanesinin sınırsız olunca. Evet, Koreliler burada. Aha, video girdi. Bizim elemanı da öldürmüş galiba burada. Şeytandan korkmuyorum falan ya. Hadi Reis, göster şu adama ya. Bizim adam nerede? Bu oyun hikayesi gayet güzel arkadaşlar. Yani böyle Korelilerle savaş gibi başlıyor. Sonrasında bambaşka bir yere yürürüyor oyun. Evet, kan. <gülüyor> <gülüyor> Cester cevap ver. Aztek'in durumu nedir? Aztek. öldü. var. adamlara puta Ama onlara herifleri başka bir şey halletmiş. Nefsinin, vücutları olsun. Pekala. Gerekeni ve yola devam edin. bölgesinde buluşacağız. Gereken bunu buharlaştırmak. Astek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı bırakacağız? Olumsuz. Onu veremeyiz planı bir derken gerçekten boğalastmayı kast ediyormuş adam. Evet. Cester, al ve izimizi yok et. Nome, iniş bölgesine git. Anlaşıldı, fark Bekle, ileride hareket görüyorum. Helerin moduna geç. Eee, kullanırım kullanımda. kullanımda. Enerji kritik seviyede. Evet 14 derecik. Maksimum bak evet. evet, bak bak. Taktik yanıt yarıntısını... Enerji kritik seviyede. Böyle ikinci görevler falan da var bunda sarı olanlar ikinci görev var kardeşler yeşil olanlar birinci görev. İşte burada diyor ki otur Bu devriyeleri saptadık. yerlerini Dürbün be. Geniş bir birinci alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmadı. Evet şurası ben görüyorum. Ne başka adam görüyorum? Burada da bir adam var. Şurada bir tavuk var. Onun haricinde bağıyım bayım bağıyım. Evet arkadaşlar şimdi buraya dalacağım. Oraya uçak geçti sanki. Evet. Allah beni mi gördün? Oğlum ne ara gördünüz lan? Ben bile kendimi görememiştim. Neyse. Maksimum sıfır. Neredesiniz genç olar ki? Hani gideceğiz tabii ateş etmeyeceğiz mi? Can ya bak, ateş ediyorlar diyor. Yok siz hadi ben beklerim. Burada, orada. orada orada evet. Evet buradayım burada. Ölmedi lan. Öyle şükür. Hop. Dayıya bak sıka sıka geliyor ya. Var mı başka? yok herhalde. Tam şu sinyal bozucu ile bir bakalım. yapalım. sistem yeniden çalışıyor. İyi iş İyi iş iş, sen bana bak. Oksu bu, bana ne tür şey duyansın? Yaba kullanalım ya bir popçi tarzı. Oglin. Ön. Ön. Ön. Hop. Allah. Long. He. Ben ateş ediyormuşum ha. Böyle öyle pes pes Oğlum ben ateşe ekliyormuşum ya. Bir de ateşe ya. Neyse geçti. Hoyt. Hoyt. Hoyt. Oğlum DC'nin de ne alakası yok? Ha. Ha. Bu kontrol. Biz bir validen geldiğini Psycho ve ben yapmıyorsunuz kardeş. Bir bana yaptırıyoruz gibi geliyor. ama neyse yaparız yani. Bora kaçacak değiliz. Hmm. Ağaçlar da değil mi? Bakalım buradan geçebileceğiz mi? Oo geçti. Kısım tamam, Uf. Adam fena uçtu yalnız. Durun bir de deniz altına bakalım. Bakalım deniz denizaz 6 yani. Baran Balutan. Oo. kardeş yüzeceğim ya. No, etrafında yoğun görüyorum. Dikkat çekmeden ilerle. Yok kardeş, deniz beyin yanında. Deniz'de de göremezler herhalde yani. Dip'e dalacağım no, şimdi. Şu kontrol noktasına ulaş. Hız modunu kullan. Yallah, yallah sana soracaktım. Şurada iki deniz keyfimiz var. Oo, denizin dibi. Yalnız hızlı yüzüyor he. Ama balık göremedik. Az köpek balığı yok. Evet gençler denize de girdik. Şöyle bir de geri geri de yüzeyim biraz. Ah, ne? Oluyor? Aha, bu adamdan alayım. Bu benar yok ya, bu çok çirkin de. Çok çiziyor. cızıyor. Evet, şöyle geri devam dalmadım keyifli keyifli. Yalnız su da çok bellek ha. çıkacağım. Bakayım bir şey var mı kayda? Yavuz yok ya çıkardım. birazdan. Biraz da geri geri yüzünü. Biraz da kılaç atayım. Biraz da hızlı Biraz da hızlı sanki motor takmış gibi yüzeyim. Çıkayım ha biraz da şöyle çıkayım. Piss. Buradan da denize dalayım. Adamı sıktım, adam hiç dönüp de demedi ki ya bana kim sıkıyor arkadaş. Şuradan koşup koşup zıplayıp denize zıplayayım. Evet, oyun böyle arkadaşlar. Güzel yani. Mavilikler de denizde. Evet arkadaşlar, Oyun canavarının bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte Crysis Master oynadık. Dedim gibi bu oyun 2007 yılında çıkmış bir yapımdı. Eğer daha önce oynamadıysanız ki ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü ne bileyim her böyle Türk gamer bence Crisis serisini bir kere oynayıp bitirmiştir diye düşünüyorum ben. Çünkü e, Türk oyunculuğunun tarihinde bana göre çok önemli bir yapım arkadaşlar. Master'ın katkılarıyla sunduğumuz oyun canavarının bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir oyunla tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.